Videoya geçmeden önce böyle videoların devamını istiyorsan, kanalımıza abone olup çana tıklayıp videomuzu beğenip bir de güzel bir yorum yaparsan beni çok mutlu edersin. iyi seyirler. Herkese var arkadaşlar kanalıma geldiniz Ben evet. Mehmet. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlere yeni gelen promo kodlardan bahsedeceğim. Ee, Bunlar kesinlikle yeni çıktı arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar gözükmüyordur diye şuraya da yazdım. Ee, growing Dog Curve 14 arkadaşlar. Ee, redemliyoruz ve e, ben bunu girdim arkadaşlar. O yüzden e, böyle diyor. İkinci promo kodemiz da arkadaşlar. Bir Thai Domino's yani Domino'sun doğum gününe demek arkadaşlar. Ee, bunu da redemliyoruz. Ve gördüğünüz gibi ne oluyor? Acayip oldu herhalde. Laga girdi. Neden bilmiyorum. Her neyse. Üçüncüye geçelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Toylu baş baş 2020. Yazdık bunu da arkadaşlar. Ve bunu da hemen redemliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bunu da yazdın diyor. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence... Yani çok kısa bir video oldu. Yalnız kaçırmayın. Bunlar bu promo arkadaşlar. Yarım saatlik yarım saat sonra süresi bitecek. O yüzden bence kaçırmayın. Hemen girin. Ve hala hesabımı followlamadıysan 3 noktaya tıklayarak follow tuşuna basarak followlayabilirsin. Ve bu sayede biz oyuna girdiğimiz zaman sen de bize joinleyebilirsin. Kardeşimin kanalı da açıklamada olacak. Onun da hesabını followlayabilirsiniz. Kanalı ziyaret edebilirsiniz. Ve yeni açılan discord sunucumuzda açıklamada ona da katılmayı unutma.